Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu yanımda oturan Lütfi geçen gün internette gezerken 99 kuruşa böyle kutuların satıldığını gördü. Hatta böyle 1000 tane, 10.000 tane, 20.000 tane falan da yaptırabiliyorsunuz. Mesele bizim ilgimizi çekti. Bakalım neymiş? Yine sizin yerinize kazıklandık. Olmaz bu aslında. Yok he. şu an kazıklanmadık ama Aynen. muhtemelen kazıklana yazan insanların kazıklanamalarının öyle bir şeyler. Bakacağız. Arkadaşlar internette borçluklular satılıyor. Bunun amacı nedir ne değildir bunun tartışmasını yapmak aslında doğru mu? Ya doğru değil. Şu anlamda Diyelim elinde iki ucu şeyli değnek. 10s var elinde. Diyelim sen bunu satacaksın, kutulu satmak istiyorsun, sipariş verebilirsin belki de. Ya verebilirsin ama sattığın kişiye söylemen lazım bunu. Tabi, bu de orijinal de, değil. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bunu aldığımız bölümde hani 10 bin tane 20 bin tane ne satıyorsun sen? Özetle arkadaşlar aslında boş kutu incelemesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir açalım abi. Şimdi lütfen elindeki kutu 10S Max. Benim elimdeki kutu da 10S Max. Arada 256 GB. şu arkadaşlar. Bu bir yerde yapılmış, üretilmiş. Bu orijinal. Fabrik açıkçası. Evet. Işte. tüp takmışlar. Sen şimdi gittin abi telefoncuya. Evet. Tamam mı? Bu kutular geldi sana. Adam sana bunu verdi. Hocam al elimde sıfır. Yeni açtım paketini. Aynen. Jelatinli kutulu. Bunu böyle açıyorsun. Daha açmadan bence konuşmak lazım. Çünkü bak orijinalinin Burasında iPhone var. Bunda da One s Max yazıyor cay cay Şurasına bakalım. Burası bildiğiniz yumurta kolisi bu. Tararmış. Renk farkı bayağı var bu arada. Evet. Önüne bakalım hocam. Bu mesela... Önden anlaşılır çünkü şunun kontrastı çok daha yüksek. Şunun bir evet bas... bunu tutturamamışlar. Bu da baskı işte. emniyetinde de bir de bak bunda bir kabartı yok bunda kabaran bir şey var. Abi şimdi bak güzel olmaya başladı. Evet. Demek ki kutu elimize geçtiğinde şu kabartıları bilmem nelere bakacağız. Şu arkasına baktığımız zaman zaten burada e falan var onları şöyle elimden kapatayım. İşte 256 GB olduğu vesaire vesaire çeşitli bilgiler yazıyor burada bu boş. Ama bir şey diyeceğim bu da çıkartma acaba bunu satan var mıdır ya? Yani? Olabilir. Yani şunu yapan bunu da yapar bence. Yapar bence de. acımaz. Kutu boyutu farklı. Kutu boyutu zaten çok farklı arkadaşlar. Şöyle ikisine yan yana baktığınız zaman rahat bir şekilde farkını anlayabiliyorsunuz. Bu daha uzun ve daha kalın bir kutu. Bir de şeyde de var abi baya büyük sıkıntı. Bak şu dönme yerlerinde bu üzerine muhtemelen bunun kaplama. Evet. Bak, kutu musun? yapılmış. Şurada. aa Aynen. Çok iyi iş ha. Üzerlerine şöyle yapıştırmışlar. O yüzden bunu. boyutu farklı. Muhtemelen bu boyutta 200 bin tane basıyorlar abi. Üzerine direkt yapıştırıyorlar. Üzerine evet etiketler geliyor. Bu direkt kutunun üzerine baskı olarak yapılmış. Böyle bir detay farkı var. Artık açıyorum. Bir de açılsa. Hah, bak. o Geldi. Altı ortalı haritometot defteri. Şunu da bir açayım. Bayağı uçurum farkı var abi. Şimdi zaten üst kapağa baktığımız zaman arkadaşlar şöyle yan yana bak. Buradaki görüyor musun? Kutuyla birlikte baskı olduğu çok belli çünkü bir yapıştırma vesaire yok. Bak bunun burada defter kaplaması gibi hatırlar mısın ilkokulda? Burada bitiyor. Onu bir açsan altından belki başka bir telefon çıkar. Alt kapağı da bir göstereyim. Çakma olan, orijinal olan. Zaten alt kapaklarda bu şekilde. Baksana şurada falan işçilik kötü yani hocam. Oo. Altına bak kırmızı bir şey var. Redmi Note 8 çıkacak oradan. Hayda pembe çıktı bunun altı. Aha. Çıkrıklar mı yapıştırmışlar bunu? Ne yapmışlar? Geliyor vallahi geliyor çağdaş. Abi şu an yani anlayamıyorum ki olayı. Oğlum bu ne ya? Bir tamamen açsana şunu. Yavaş sütü Kı... yırtacağım. Aa karton çıktı hocam. Bak hocam. ben sana dedim bu yumurta kolisi geldi. Diye. Bu alt taraftı. Al sana iPhone 11 Max kılıfı. Evet. Bundaki sistem direkt bas. Ya bunun bir tekniği vardır, şimdi biz de hani onu... Abi bu kartonun üzerine direk baskı kardeş. Zaten baksana kabartma herhangi bir yapıştırma yok yani. Varsa da izi yok. Adamlar güzel yapmışlar. Aynen. Dur ben şunu yırtıyorum ya. Bir de yırtılsa. Ah bir de yırtılsa. Abi yırtma. iki tane iPhone X, X, Max var ya kutularını acaba ikisi ayrı boyut mu? Evet evet aynı aynı. Ama aradaki renk farkı çok bariz ya. Şöyle baktığın zaman evet, yani şu evet. parlıyor evet. ki eski bu yani. Aa bundan beyaz çıktı lan Çağdaş. Oğlum orijinal mi yok Alt değil. Alt tarafla çok uğraşmamışlar. Bir de iPhone 7 Plus'ımız var. Aaa oha Baksana bu bayağı güzel olmuş. Aletçi vallahi iki kat çıkartma var bunda. Yeah. vallahi altında başka bir Bak, telefon bunda var. Bunda işçilik güzel. Şunu da yapmışlar. Uçak mı ama? Borçlu olmasın. Aa yok bak burası çıkıyor. Değil ama bayağı şey. Oğlum böyle bir kalıp mı var ya aşağıda? Borçlu değil ama bak yapmışlar. Az önce konuşmuştuk ya. İçinde bak var şeyler. Söküyorum hocam. Sök sök. Aa bak bu selefon mu deniyor buna? Ne deniyor? Üstünde kaplamışlar. Sen yettin ama. Aa bu da çıkıyor. Lan. Hiç yardımcı olmuyorsun çağdaş. Hacı ya. ver bak ben sana Aa. şimdi zaten sen burada yanlış bir şeye odaklanıyorsun. Odaklanman gereken şey şurası ya günün sonu oraya varıyor değil mi? <gülüyor> Aynen. Al sana etiket altındaki. Yemin ediyorum şu masaların içi gibi. Başka ne var elimizde? Yo bunlar zaten standart. Aynı kutulardan Redmi Note 8'ler için de yapmışlar abi. Bu baya ama elindekiler çok daha bu, güçlü. Duruyor. Evet, bildiğiniz artık şey. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? iPhone'da olmasa bile bu grup telefonlar bu kutu olayında biraz daha riskliler. Ne açıdan hocam? İşte senin anladığın açıdan. Daha çok satılır bu, bu. ve bir iPhone ama alıcısına şşş, göre daha çakma mı diye çok da sorgulamazsın be. İşte onu diyorum. Sorgulamazsın Aynen. yani. Hani 70 Note da bu arada herhangi bir ibare yok arkasında. Sana bir şey senin Bu orijinal gibi hani renkten dolayı farklı telefonlarda. Evet, Part, telefonlar evet. De, onu atlamayalım. Bir tanesi Note 8 bir tanesi Note 8 Pro. En riskli grup bunlar. Şu daha orijinal duruyor. Yalnız bakacağımız şeyleri öğrendik. Böyle içinde çıkartma mı kartma olmayacak. Olmayacak bir. İkincisi zaten bak şu köşeleri yapamıyorlar Çağdaş. İçinde çıkartmalar var. Zaten bunları da sökersek muhtemelen yine şeyi göreceğiz. Yumurtayı. Çağdaş bu arada şimdi hani bunlara baktık. Adamlar bunları niye üretiyorlar? Şimdi abi güzel bir soru. Arkadaşlar şimdi akla gelen ilk birkaç tane ihtimal var birinci ihtimalde sen gidiyorsun abi telefonu satıyorsun <gülüyor> ikincide sonra ben onu alıyorum satıcı olarak işte onu temizliyorum bunu yapan bunun izletilini bilmem neyle kesim vardı sonra onu sıfır gibi kaplıyorum kutusun içine koyuyorum cihazı sıfır diye satıyorum ihtimallerden biri bu Aynen. bu bizim tahmin ettiğimizdi ama bu bize yetmedi abi aradık sorduk bir bilenle danıştık abi bir arkadaşla. bilen bu işlerle ya bu işlerle diyim böyle çakma kutu üreten değil de. hani böyle piyasan içinde evet, olan. piyasanın içinde olan birisine sorduk abi bu kutular neden yapılıyor diye oradan çok güzel bilgi edinmiş. Yani cevaplar mantıklı geldi bize arkadaşlar. Şöyle ki birincisi zaten kanalımızda da görüyorsunuz çakma telefonları satarken arkadaşlar işte bize de gelen bazı kutusularda böyle şeyler oluyordu. iPhone 10s seziyor hatta içinden başka telefon çıkıyor falan filan. Evet. Çakma replika telefonlar için üretiliyor bu bir. İkincisi yurt dışından toplu gelen telefonlar varmış. Eğer sen satıcı olarak telefonunu gidip yani satmak istiyorsun Sonuçta telefon sıfır yani. Telefon evet. sıfır. Hakikaten sıfır ama çıplak yani kutusu yok. Muhtemelen onun bir olayı vardır. Hukuki bir meselesi vardır. Oralarına hakim değiliz. Sen o telefonu alıyorsun abi. Normal Redmi Note 8 Pro. Gerçek, orijinal telefon. <gülüyor> ama çıplak durumda. işte gidiyorsun bu kutulardan alıyorsun abi. İçine koyup sıfırı satabiliyorsun. Evet. Telefon gerçekten sıfır ama yolculuğu sıfır değil. Aynen. Öyle Artıklı. toparlanabilir. Güzel yani. güzel bir özet geçti. Evet. Diyelim. O zaman inceden çıkışa doğru... Geçelim arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Şurada bir beğen butonu var. Ayrıca kafanızda bir şey takılıysa da yorumlardan bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça Ekranda görünen bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca ortada bir tane bağlantı var. Ona basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla boş kutu videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 100.000 like görelim. Hadi bakalım.